Ben hangi çapulculardanım? Ben e, çevreci çapulculardanım. E, i̇kinci soru neydi? E, Taksim Gezi Parkı için buradayım. İki, i̇ki ağaç için buradayım. Hani o iki ağaç var ya onlar için buradayım. Talebim de ağaçların özgür olması ve nefes alabilmek. Hepimizin rahatça nefes alabilmesi. Teşekkür ederim.